Merhaba, bu videomuzda, talebin fiyat elastikiyetini daha iyi anlayabilmemiz için çok uç noktalardan örnekler vereceğiz ve talep elastikiyetinin çeşitleri üzerinde duracağız. Burada gördüğümüz bir insülin ampülü. Şeker hastalığı olan kişilerin pek çoğu kan şekeri seviyelerini düzenleyebilmek için her gün insülin almak zorundalar. Eğer insülini zamanında almazlarsa hayati tehlike yaşayabilirler. Şimdi, talebin fiyat elastikiyeti üzerinde düşünmeye başlayalım. Burada bir sütuna fiyat değerini, diğerine ise miktarı yazacağım. Diyelim ki, insülinin bir ampülü 5 liradan satılıyor olsun. Şeker hastalığı olan bir grup insan var ve bunların hepsi insülin alacak. Diyelim ki bu grup her hafta 100 ampül alacak. Kan şekeri seviyelerini düzenleyebilmek için bunu almak zorundalar. Eğer bu insülin iğnesinin fiyatı düşerse ne olur, bu duruma bakalım, diyelim ki Fiyat 1 liraya düşmüş olsun Bu durumda miktar nasıl değişir? Fiyatı düştüğünde daha fazla insülin satın almayacaklar Şeker hastalığı için ne kadar almaları gerekiyorsa Aynı dozu kullanmaya devam edecekler Bu arada Diğer her etkenin aynı kaldığını varsayacağız, yani Fiyatların yükselmesi, düşmesi vesaire herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor Bu durumda hala 100 ampul almaya devam edecekler Eğer fiyatlar ciddi ölçüde yükselirse ne olur? Diyelim ki bir ampul insülinin fiyatı 100 liraya yükselirse bu durumda ne gözlemleriz? Bu ilacı kullanmak zorunda olanlar için işler zorlaşır ancak hayatta kalabilmek için bu ilacı almak zorundalar Diğer masraflarını kısacaklar ve hayatta kalacaklar Haftada 100 ampul almaya devam edecekler Fiyat yükselmeye devam ediyor olsa dahi aynı miktarda satın almaya devam edecekler Fiyat ampul başına milyon lira olursa alamazlar tabi ama yükselen fiyatı ödemeye güçleri yettiği sürece her hafta 100 kutu ilaç satın almaya devam edecekler Bu durum mükemmel inelastik için bir örnekti İnelastikiyeti maddeleştirerek gözümüzde canlandırmak istesek, sanırım tuğla iyi bir örnek olurdu bunun için. Makul ölçülerde kaldığı sürece, bir tuğlayı ne kadar içseniz de çekseniz de uyguladığınız kuvvet tuğlayı kırmaya yetmeyecektir. Fiyat artışları makul ölçülerde kaldığı sürece, talep fiyattan etkilenmiyor. Yani mükemmel inelastik. Eğer isterseniz, talep elastikiyetini hesaplayabilirsiniz. Fiyatın 5 liradan 1 liraya düştüğünü söylemiştik, yani fiyat 4 lira düştü. Ancak miktardaki değişiklik 0'dı. Yani miktardaki yüzdesel değişiklik eşittir 0. Bölü fiyatınızdaki yüzde olarak değişiklik. Fiyattaki değişiklik oldukça yüksek çıkacak ancak 0 bölü hangi değer olursa olsun sonuç ne olacak? 0 çıkacak. Yani burada ne yazdığın sonucu pek etkilemiyor. Bu durumda talebinizin elastikiyeti 0 olacak. Bu durumun talep eğrisini de çizelim. Bu eksende fiyatı, bu eksende de miktarı göstereceğiz. Miktar haftada 100 kutu demiştik. Bu fiyatın kutu başına 5 lira olduğu durumdaki Talep. Fiyat 1 lira olduğunda, talep yine haftada 100 kutu. Fiyat 20 lira veya 100 lira da olsa, talep değişmeyecek ve haftalık 100 kutuda sabit kalacaktır. Tam inelastik talep eğrisi bu şekilde oluşuyor. Dik bir çizgi. Fiyat ne olursa olsun, talep edilen miktar hep aynı seviyede kalıyor. Şimdi tam diğer uçtan bir örneğe geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. İlacı almaya mecbur olan vatandaşın Korunabilmesi amacıyla Çoğu ülkede devlet eliyle temel ilaçların fiyatları Kontrol edilebiliyor Veya ilaç fiyatına üst sınır getirilebiliyor Şimdi Diğer ekstrem örneğimize dönelim Tam inelastik olanını inceledik Şimdi tam elastik dediğimizde aklımıza ne geliyor onu düşünelim Fiyatı çok az değiştirdiğimizde dahi miktarın Çok önemli ölçüde etkilenmesi Burada iki tane Otomat var, her iki otomat da kutu kola satıyor. Diyelim ki kolanın fiyatı her iki otomatta da 1 lira olsun. Buradaki otomatın aynı kaldığını varsayacağız. Bu otomat bir adet kutu kolayı 1 liradan satmaya devam edecek. <gülüyor> i̇ki otomat yan yana, aralarında da sanırım kahve otomatı var. Şimdi bu kola otomatı için talep eğrisini çizelim. Fiyat ve miktarı düşünelim. Fiyat sütununu ve talep edilen miktarı yazalım. Fiyat 1 lirayken, satışların yarısı bu makineden yapılıyor olsun ve bu otomat her hafta 100 kutu kola satıyor olsun Rakamlarımızı yazalım Fiyat 1 lira, bir otomattan haftada 100 kutu kola satılıyor Eğer fiyatta çok küçük bir değişiklik olursa neler gözlemleriz? Diyelim ki fiyat 1 lira yerine 99 kuruşu olsun Çok küçük bir değişim bu Unutmayın diğer makinenin buradaki fiyatı aynı kalmaya devam edecek eğer bu otomatın fiyatı sadece 1 kuruş bile daha ucuz olsa, insanlar kolalarını bu makineden alacaklar. Eğer aldığım kola tamamen aynıysa ve bu otomat yerine diğerinden almam kolaysa, ucuz olanı doğal olarak tercih ederim. Dolayısıyla bu otomatın içindeki tüm kolalar satılacak. Bu otomat haftada 200 kutu kola satar duruma gelecek. Eğer fiyatı 1 kuruş düşürmek yerine 1 kuruş yükseltirsek ne olur ona bakalım, yani 1 lira yerine 1.1 lira desek Bu durumda müşterilerin tamamı diğer otomata yönelirler, yani diğer her şey aynıysa 2 adım atıp yandaki makineden alayım diye düşünebilirler Bu durumda fiyatı 1.1 lira yapan bu otomatın satışı 0'a düşer Talep eğrisi nasıl görünüyor, şimdi onu çizelim Bu fiyatımız, bu eksende ise miktar yer alıyor Miktarı haftada kutu kola olarak belirtiyoruz. Burası 0, burası 100, burası da 200. Buraya da fiyatları yazalım. Burası 1 lira, fiyat 1 lira olduğunda talep 100 kutu. Fiyat 99 kuruş olduğunda talep 200 kutu. Fiyat 1.1 lira olduğundaysa talep 0 kutu. Talep eğrimiz bu şekilde oluştu. Oldukça yatay bir çizgi. Neredeyse tam elastik Fiyattaki yüzdesel olarak çok küçük değişiklikler, talep edilen miktarda çok büyük yüzdesel değişiklikler olması sonucunu doğuracaktır Buradaki aritmetik hesaplamayı da düşünelim Elastikiyet için çok büyük bir sayı elde edeceksiniz Tam elastikiyete yaklaşan bir durum bu Tam elastikiyet için tamamen yatay bir çizgi görüyor olmalıydık Bu durumda talep elastikiyetimizin mutlak değeri 0 Burada ise, talep elastikiyetimizin mutlak değeri sonsuzluk. Ancak hatırlayın, miktardaki yüzdesel değişiklik bölü, fiyattaki yüzdesel değişiklik. Bu senaryodan buna geçerken, yüzdesel değişiklik çok az. Bu senaryoda %1'lik bir değişiklikten bahsediyoruz. Fiyatı sadece %1 yükseltiyor veya düşürüyoruz. Ancak bu otomatlardan hangisine baktığınıza bağlı olarak talep edilen miktarda %100'e varan düşme veya yükselme sonucunu doğuruyor. Yani son derece elastik bir talepten bahsediyoruz. Talep edilen miktarın fiyata karşı duyarlılığı arttıkça bu eğri tamamen yatay hale gelecek ve mutlak değeri sonsuz olan bir talep elastikiyeti göreceğiz.